Evet, tekrar hoş geldiniz. Son videoda basınç çarpı hacmin sabit bir k sayısına eşit olduğunu söyledim. Yani eğer hacmi arttırırsanız basınç azalacak. Ve umuyorum bunun sebebini artık biliyorsunuz, anlamışsınızdır. Ve aynı şekilde balonu ya da bir kutuyu sıkıştırırsanız ve bu balonun ya da kutunun üzerine herhangi bir açıklık yoksa, bir delik yoksa, kutunun içindeki basınç artacak. Şimdi sizinle birkaç tane tipik problem çözelim. Bakalım çözebilecek miyiz? Diyelim ki bir kutu ya da bir balonum olsun, herhangi bir konteyner ve bu cismin bir ilk hacmi olsun. İlk hacim. Ve ilk hacmim ne kadar olsun? 50 metre küp. Ve ilk basıncım da 500 Pascal. Bu arada Pascal, Newton bölü metre kare, yani basıncım Newton bölü 500 Newton bölü metre kare olacak. Kutuyu ya da bu balonu şimdi alıp hacmi 20 metreküp olana kadar sıkıştırıyorum. Verdiğim son örnekte bu aynı kutu vardı ve ben onu hacmi 20 metreküp olana kadar yine sıkıştırmıştım. Ve bu durumda benim yeni basıncım ne olacak? Hacmi azalttığımda yeni basıncım kesinlikle daha fazla olacak. Yani basınçla hacim ters orantılı olarak değişir. Sonuç olarak basınç artar ve şimdi basıncı hesaplayabilecek miyiz? Görelim. Biliyoruz ki P1 çarpı V1 sabit bir k dedik değil mi? Sabit bir k sayısına eşit ve bu durumda enerjide toplam değişim olmaz. Çünkü ben sadece kutuyu sıkıştırdım. Yani herhangi bir iş yapılmadı. Ve bundan dolayı yeni basınç çarpı yeni hacim de aynı sabite eşit olmalı. Yani P2 çarpı V2 de k'ya eşit. Sistemde bir enerji değişimi olmazsa ya da iş yapılmamışsa genel formül budur. P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Sınavda böyle bir durumla karşılaşırsanız formülünüz bu. Aklınızda kalsın umarım. Şimdi verilerimizi yerine koyalım. 500 Pascal çarpı 50 metre küp. Güzel. Bunu şimdi aklınızda tutun, çünkü bu eşitliğin kesin bir sayıya eşit olması gerektiğini söylemiyoruz. Örneğin, şu an k'yı hesaplayabiliyor olmamıza rağmen, k'yı hesaplayabilecek olmamıza rağmen, değerinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Eşitliğin sol tarafında basınç ve hacim için kullandığımız birimler tabi bu arada yine sağ tarafla aynı olmalı. Mesela eşitliğin Sağ tarafında metreküp yerine litre olsaydı, o zaman sol tarafında litre olması gerekiyordu. Neyse çok uzattım. Demek istediğim şey sadece şu, iki tarafta da aynı birimleri kullandığınıza emin olun. Şimdi bu soruda basınç 500 Pascal, evet basınç 500 Pascal. basıncımız var ve 50 metreküp hacmimiz var. P2 çarpı 20 metreküp de o zaman bu sonuca eşit olmalı. Şimdi ne yapabileceğimizi görelim. Her iki tarafı mesela 10'a bölebiliriz. Evet, her iki tarafı da sadeleştirdim. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölebiliriz. Bu durumda ne olacak? 250 çarpı 5, P2'ye eşit oldu. P2, 1250 pas kalmış. Yani basıncı, Düzeltiyorum. Yani hacmi yüzde 60 oranında azalttığım zaman basınç iki buçuk katına çıktı. Şimdi ortama bir değişken daha ekleyelim ve bu da sıcaklık olsun. Umarım sıcaklık kavramına da alışıksınızdır. Peki sıcaklık nedir? Şimdi yüksek sıcaklık bir cesmin sıcak ve düşük sıcaklıkta bir cesmin soğuk olması demek oluyor ve buradan yüksek sıcaklıktaki bir cesmin daha fazla enerjiye sahip olduğu çıkarımını yaptığınızı ümit ediyorum. Örnek verecek olursak mesela güneş bir buz kütlesinden daha fazla enerjiye sahip değil mi? Örneğin elimde 100 derecedeki bir bardak çayla 100 derecedeki bir termos dolusu çay olsun. Şimdi, içerdikleri şeyler bakımından ikisini eşitlemek istiyorum. İkisi de aynı sıcaklıkta, yani 100 derecede olsa bile, ki bu sıcaklıkta kaynıyor olurlar, termos daha çok çay içerdiği için daha fazla enerjiye sahip olacak, değil mi? Termos bardakla eşit sıcaklıkta, ama daha fazla moleküle sahip. İçinde daha fazla çay molekülü var, evet komikti. Neyse, ne dedik? Konuyu dağıttım yine. Sıcaklık kabaca bir sabit çarpı molekül başına düşen ortalama kinetik enerjiye eşittir. Esas söylemek istediğim buydu. Ya da başka bir şekilde ifade edersek, sıcaklık molekül başına düşen enerji miktarıdır diyelim. Şimdi buradaki n, molekül sayısı. Başka bir şekilde düşünürsek, sistemin kinetik enerjisi sıcaklık çarpı molekül sayısına eşit. Bu sonucu 1 bölü k ile çarparım. k sabit olduğundan dolayı 1 bölü k de sabittir diyebiliriz. Yani sistemin kinetik enerjisi sabit bir sayı çarpı, molekül sayısı çarpı sıcaklığa eşittir. k'nın değerini bilmiyoruz ve daha sonra hesaplayacağız. Ve bu kavram da ilginçtir. Basınç çarpı hacmin sistemin toplam kinetik enerjisiyle orantılı olduğunu söyledik. Buradaki k, az önce yazdığımızla aynı değil. Sanırım şimdi burada k yerine k1 yazsam daha doğru olacak. Ve artık biliyoruz ki, sistemin kinetik enerjisi, k2 çarpı sahip olduğum molekül sayısı, çarpı sıcaklığa eşit. Bu eşitlik hakkında biraz düşünürseniz, p çarpı v'nin kinetik enerjiyle ve bunun da n çarpı t ile orantılı olduğunu görürsünüz. Yani basınç çarpı hacim K3 çarpı molekül sayısı çarpı sıcaklıkla orantılıdır diyebiliriz. K3 farklı bir sabittir ve bunu sonra hesaplayacağız. Ve sıcaklığın molekül başına düşen enerji miktarı olduğunu söyledik. Bu eşitliği başka bir şekilde ifade edecek olursak, PV bölü sıcaklık sabit bir değere eşit olur. Çünkü K3 ve N sabit. Ve biz bu değere k4 diyelim. Bu da hakkında düşünmemiz gereken başka bir ilginç durum. Basınç çarpı hacmin son basınç çarpı son hacme eşit olduğunu söyledik. Ve ortama şimdi bir de sıcaklık ekledik. Bu durumda p1 çarpı v1 bölü t1 eşittir p2 çarpı v2 bölü t2 diyebiliriz değil mi? Peki bu size mantıklı geldi mi? Yani başka bir kutuya ve bu kutunun içinde zıplayan hoplayan duvarlarına seken parçacıklara sahip olsaydık ne olurdu? Hacim ve bir miktar basınca sahibim ve eğer bu durumda sıcaklık artarsa ne olur? Molekül başına düşen ortalama kinetik enerji artarsa, moleküller duvarlara daha fazla, daha sık çarparlar. Duvarlara daha sık çarptıklarında da, Hacmin sabit kaldığını varsaydığımız durumda bile basınç artacaktır. Ve diyelim ki sıcaklık artsın ve basınç sabit kalsın. Bu durumda ne olur? Sıcaklığın arttığını söyledim ve böylece moleküller duvarlara daha fazla çarpacaklar. Moleküllerin böyle sıklıkla duvara çarpmamalarını sağlamak içinse o zaman hacmi arttırmam lazım değil mi? Yani basıncı sabit tutup sıcaklığın arttığı bir durumda, bir ortamda bunu yapmak için tek yol hacmi arttırmaktır. Bunu aklınızda tutun çünkü bir sonraki videoda oldukça tipik birkaç problem çözmek için bunu kullanacağız. Hoşçakalın.